Ee, evet arkadaşlar Yeni Mesaj TV'den herkese merhabalar. Malum gündemdeki Ayasofya konusu bununla alakalı vatandaşların soruların e, cevaplarını alacağız. Vatandaş bu konu ne düşünüyor biz de merak ediyoruz. Haydi Bismillah diyelim. Gündemde şu anda Ayasofya konusu var biliyorsunuz. Yıllar sonra tekrar ibadete açıldı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani ibadete açılması <gülüyor> herkesin farklı görüşü var bu konuda ama e, yani benim görüşüm e, müze olarak kalmasıydı. Niçin? Niçin? Çünkü e, Ayasofya biliyorsunuz ki e, bir kiliseydi. E, sadece Türkiye içerisinde değerlendirdiğin zaman tabi ki cami olmasını istersin. Çünkü e, ülkemizin 80'inden fazlası Müslüman. Ama bunu e, dünya olarak baktığın zaman kesinlikle müze kalmasını e, isterdim diye düşünüyorum. Çünkü Bizim de e, yurtdışında camilerimiz var. Evet. O camilerin e, kafeye çevrildiğini, restoranta çevrildiğini de biliyoruz. Ama biz buna nasıl tepki veriyoruz? Bunu tasvih etmiyoruz Tabii ki. E, haliyle Avrupa'nın da bunu tasvih etmemesi gayet normal. Şu anda ne oldu da böyle bir karar alındı ve yargı eliyle bu yapıldı? Yani bunun için birçok neden olabilir. Bunlardan bir tanesi de e, erken seçim düşünüyor olabilirler. Eğer erken seçim olsalardı böyle bir şey yaparlardı diye düşünüyorum. Siyasi bir karar mı sizce? Kesinlikle siyasi bir karar. Ee, hani Altyapısında sanki hukukun bir kararıymış gibi gösterildi. Adaletin bir kararıymış gibi gösterildi ama e, adaletin de artık ne kadar bağımsız olmadığı herkes tarafından bilinen bir şey. Ama e, bu hukukun kararıymış gibi gösterildi. Ayasofya e, yıllardır e, siyasetin kullanmış olduğu e, bir oy. ...potansiyeli aradığı bir şeydi. Ya Bu zamanda hiç olmaması gerekiyordu. E, pandemi var, işsizlik var, e, ekonomi almış başını gidiyor. Herkes tarafından bilinen bir şey. Bugün markete gidiyorsun, e, 3-5 parça bir şey aldığını düşünüyorsun. Diyorsun ki bugün 100-200 liraya geçmez ama... ...kasiyerin sana 500 lira demesiyle bir irkiliyorsun. Gitmez olur mu? 24 Temmuz'da bütün derdimiz bitecek orada... ...cuma namazı kıldığımızda. Bitecek mi diyeceksin. İnşallah. Çok teşekkür ettik. Rica Sağolsun. ederim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. 86 yıldır bak o kadar çaba gösterdi. Ben şuna kızıyorum. Ülkemizde cami açılıyor. 86 yıl sonra Amerika ayağa kalkıyor. Fransa ayağa kalkıyor. Bizim muhalefet ayağa kalkıyor. Niye kalkıyor bilmiyorum. Hala çözümüyor. Demek ki Amerika'nın ortak çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızın en büyük şeyi önce halka sunuyor sonra yargıya. Yargıdan sonra da demek ki Karar böyleymiş, böylesi daha güzel diyorum. O, o, o, yakın bir zamanda e, hayır, böyle bir istikametimi kaybetmedim bu kararı almak için diyen Sayın Cumhurbaşkanımız. Ne oldu da e, şimdi böyle bir karar yar, yolunu taşıyarak verdi? Muhalefetin baskısına göre verdirdi. Muhalefet mi sizce bu Ayasofya'nın açılmasını Karşı e, geldiği için. Ayasofya'nın yıllar sonra tekrar tümüyle bayt açılması var. O o güzel, o güzel. Şimdi, güzel buluyorsunuz. Tabii şimdi, şimdi Fatih Sultan Mehmet bunu kılıçdiden aldıysa, Kılıçlarım, evet. Türkiye'de olan bütün mallar bizimdir. O zaman Patrikhan'a de kapansın kardeşim. Madem öyle mineraller zamanında Patrikhan Mehmet namaz kıldı. Minareller şimdiye kadar niye duruyor? Cami değilse, Medya ne derse bu bu de Türkiye'nin içindekiler de öyle. Şimdi hiç kimsenin dinine, mezhebine, ırkına, suna buna kimse dokunmuyor. Sen bu değilsin, busun, busun diyen var mı? Yok. E peki kardeşim o zaman kiliseyi de kapatsınlar, cami de kapatsınlar. Burası da Türkiye Cumhuriyeti İslam ülkesi olmasın. Bak ben Malatya'lıyım, Malatya'da dünya kadar Alevi var. Bir gün birbirimize bir şey söylemiş değiliz. Niye olsun bu? Partiye dört tane çapulcu gidiyor, ondan sonra efendim yok, şudur budur. İnsan gibi çalışalım ya. Birlik beraberliğimiz ya, Allah hayırlısını uğursun versin ya. Yani önemli olan budur. Yani ne olursa olsun Türkiye'de birlik beraberlik olduktan sonra bizim sırtımız hiçbir zaman yere gelmez. Birkaç kaç kişisine ne bunun lafına özüne bu işler olmaz. Şimdi ya da tayip mi vardı? Ben 65'ten beri oy kullanıyorum. Neler geldi, nereye gitmedi? Ne darbeler yedik, ne darbeler gördük? Ama olmasın. Bunlar yazık günahdır. Hep bizim sırtımızdan çıkıyor. Şimdi yazıklar olsun. 600 milletvekili var. 18-20 milyar para alıyorlar. Bizim paramızı alıyorlar. Ya bir gün biz bu parayı alıp da çolozozunu da helalında yediriyor Yedirmiyor. Bunun bir cevabını versinler bakayım. Ben 13 yaşından beri İstanbul'dayım. Allah'a çok yoktu yoklu çekmedi. Peki yaşınızda e, Yaşın... olduğunu görerek soru, sormak istiyorum. E, şu anda gündemde bir başka konu Ayasofya aslında. Türkiye'nin en, en önemli şu anda gördüğümü. Evet. Ayasofyanın tekrar yıllar sonra ibadete açılması. Çok aşaçlı oldu. Allah açtığından da razı olsun. Açanlardan da razı olsun. Amin. Tamam mı? Burman? Diyeceğim bu kadar. Bir köpek kurda gitmezse çok hayal Kendine kurduk davara kurt çeker. Onlar da aynıdır. Onun için Çen Türkiye Türkiye'dir. Türkiye'den başla Türkiye yok. Müslüman ülkemiz Müslüman ülkedir. Heh. Tamam mı kurban? Tamam, çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Allah bizi etsin. Sağ edesin. ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol.